Hemen DSM-5'ten okuyorum siz o tipal kişilik bozukluğuyla ilgili bilgileri. Diyor ki aşağıdakilerden 5'i ya da daha çoğu ile belirli erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan yakın ilişkilerde birden, birden bir rahatsızlık duyma ve yakın ilişkiye girme yeterliliğinin düşük olmasıyla kendini gösteren toplumsal ve kişiler arası eksikliklerin yanı sıra bilişsel ve algısal çarpıtmalar, ve sıra dışı davranışlarla giden yaygın bir örüntü. Yani aslında sadece toplumdan uzak kalmak değil, biraz da sıra dışı görünüm ve da, tavır ve konuşma vesaire gibi belirtiler. Yani hani bir tuhaflık, e, psikotik, akıl hastalığına ilişkin bir belirti kümesiyle karşı karşıya kaldığınız izlenimini veren bir kişilik yapısı. Şimdi bakın beş tanesi bir araya gelirse şizoid kişilik bozukluğu denebilecek şeyler şöyle tarif edilmiş. Dokuz tane belirti var burada. Bir... Alınma düşünceleri, yani falanca bana bir şey mi demek istiyor şeklinde alınma düşünceleri. bir Olan bitenden çabucak e, tedirgin olmak, kendi aleyhine bir gelişme olduğunu düşünme. Diğeri, alt kültürel değerlerle uyumlu olmayan ve davranışları etkileyen, alışılagelmişin çok dışında inançlar ya da büyüsel düşünme. Örneğin boş inançlar, geleceği görebilme gücü olduğuna inanma, e, işte uzak duyum yani telepati, ya da altıncı his, çocuklarda ve gençlerde olabilirliği olmayan düşlenler ya da düşünsel uğraşlar. Böyle uzak, tuhaf, kavramsal, kafa yormalar. Diğeri, olağan dışı algısal yaşantılar. Bunun içinde bedensel yanılsamalar da vardır. Sanki sırtımda bir şey var, arkamdan bir şey geliyor, bir şey dokunuyor gibi e, olağan dışı bedensel yaşantılar. Yadırganacak denli, olağana Aykırı düşünce ya da konuşma, örneğin belirsiz, çevresel, eğritilemeli, böyle benzetmelerle giden, bir türlü konuya odaklanmayan, çok ayrıntılı ya da basma kalıp fikirler öne sürerek giden bir düşünme biçimi. Bir diğer özellik, beşinci özellik, kuşkuculuk ya da kuşkucu düşünceler. Yani biraz evvelki alınma fikirlerin çok ötesinde net kuşkucu düşünceler falanca şeyler şöyle mi yapmak istiyor? Aslında şunlar ve şunlar bir araya gelerek böyle bir şeyin peşindeler mi gibi. Diğeri uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım. Yani bunlardan bahsediyor ve gülüyor mesela. Diyelim ki normalde tedirginlik uyaran bir düşünceden bahsedirken saçma biçimde gülüyor. Bu uygunsuz duygu halidir. Diğer yandan kısıtlı duygulanım da önemlidir. Yani önemli şeyler söylediğini ifade ediyor ama yüzü donuk mesela bu kişinin. Yedinci özellik yadırganacak denli olağına aykırı alışıla gelmişin dışında ya da sıra dışı davranış ya da görünüm. Yani böyle saçlar başlar dağınık, işte kirli, pasaklı, işte bir üstü başı çok kötü. Çok kötü seçilmiş renkler vesaire. Bu bu da sıra dışı görünümde önemli. Birin, sekizinci özellik, birinci derece akrabalarının dışında yakın arkadaşlarının ya da sırdaşlarının olmaması. Yani hiç kimseyle temas etmeme, gittikçe içe kapanma ve uzaklaşma. Bu aynı zamanda psikozun ve akıl hastalığının da bir gelişim sürecidir. Özellikle ergenlerde başlayan böyle bir süreçlere dikkat etmek lazım. Birçok psikotik rahatsızlık böyle başlar. Yani akıl hastalıklarının bir kısmı da böyle yoğun içe kapanmayla Yakınların dışında kimseyle görüşmeme ile başlayıp seyredebilir. Ve son özellik yakınlaşmayla azalmayan aşırı bir toplumsal kaygıya kendisiyle ilgili olumsuz değerlendirmelerden çok kuşkucu korkular eşlik eder. Yani ortada bir olumsuz bir değerlendirme yok fakat o kendisiyle ilgili birilerini sürekli olumsuz değerlendirme yaptığı kanaatinde olabilir veya öyle alınganlıklar gösterebilir. Bunlardan dokuzu bir araya gelince... Buna şizoid kişilik bozukluğu diyoruz. Tabii bunlar başka bir psikiyatrik rahatsızlığın etkisiyle ortaya çıkmış olmamalı. Yani bu kişi eğer bipolar bozukluk, şizofreni, depresyon, işte otizm vesaire filan diyemiyorsak, bu tanının konulması önemli. Tabii madde kullanmamak da önemli. Yani esrar, heroin vesaire gibi şeyler de bu tip belirtilere yol açabilir. Evet. Ee, bu sorunun cevabıyla da bu haftaki